Masal Keyfi Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kuzucuk varmış. Bu minik kuzu diğer kuzularla birlikte yeşil çayırlıklarda yaşarmış. Çok mutlularmış. Küçük kuzu arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamayı çok severmiş. En çok sevdiği oyun ise saklambaç oynamakmış. Haydi saklambaç oynayalım demiş diğer kızlara ve öyle bir yere saklanmalıyım ki hiç kimse beni bulamasın diye düşünmüş. Arkadaşlarının yanından ayrılmış, koşmuş, koşmuş, koşmuş. Neresi olabilir acaba neresi derken Yaşadıkları yeşil çayırlıkların en sonuna varmış. Yaşadıkları yeşil çayırların en ilerisinde yeşil yapraklardan oluşan bir çit varmış. Oraya gelmiş. Yaşasın beni burada hiç kimse bulamaz diye düşünmüş. Bu yeşil çayırlığın arkasında başka yeşil büyük bir çayırlık varmış ve bu yeni yeşillik alanda daha önce hiç görmediği hayvanlar yaşıyormuş. Bir tane ineğin yanına gidip ondan yardım istemiş. Arkadaşlarımla saklambaç oynuyoruz. Benim için saklanmama yardım eder misin? diye sormuş. İnek ise... ''Burada saklanmak istemezsin. Burası senin için çok tehlikeli. Sen burada ezilirsin.'' diye onu uyarmış. ''İstersen domuzların yaşadığı yere git. Orası senin için daha güvenli olabilir. Ezilmezsin orada.'' demiş. Büyük hayvanlardan ve ezilmekten korkan yavru kuzu domuzların yaşadığı yere doğru gitmiş. Domuzlara da arkadaşlarıyla saklambaç oynadığını, orada saklanmak istediğini söylemiş. O, oh, burası senin için hiç uygun bir yer değil. Senin yumuşacık bembeyaz tüylerin var. Hepsini burada çamurlamak mı istiyorsun? Burası çok pis. Hiç sana uygun değil. İstersen ileride havuz var havuza git. Hem orası daha temiz. İstersen orada saklan.'' demiş domuz. Zaten o da ortamı hiç sevmemiş. Hemen havuza doğru koşmuş. O pis ortamdan hemen uzaklaşmış ve havuza gelmiş. Havuzda ördekleri görmüş. ''Lütfen bana yardım edin. Ben arkadaşlarımla saklanmaça oynuyorum. Benim saklanmama yardım edin.'' demiş. Ördek ise ona kızmış. ''Sen burada ne arıyorsun? Burası senin için çok derin. Düşersen boğulursun, ölürsün. Burası sana göre uygun değil. Git buradan.'' demiş. ''Hem sen niye yalnızsın? Annen nerede? Senin için en güvenli yer annenin yanı. Oraya gitmelisin. Bence geri dön ve anneni bul. Annenin yanına git.'' demiş. Küçük kuzu kendini hiçbir yerde güvende hissedememiş ve çok korkmuş. ''Annem istiyorum! Annem nerede? Annem nerede?'' Küçük kuzu ağlamaya başlamış. Annesine gitmek istiyormuş ama çok da uzaklaşmış ve yolu bilmiyormuş. Çaresizce ağlamaya başlamış. Derken çok tanıdık bir ses duymuş. Bu küçük kuzunun çok sevdiği çoban köpeğiymiş. Küçük kızı buldum seni gel buraya. Gel bakayım ben de seni arıyordum. Çok uzaklara gitmemelisin. Annen seni çok merak etti. Arkadaşlar her yerde seni arıyor. Annen senin için çok endişelendi. ''Hadi eve gidelim.'' Küçük kuzu rahatlamıştı. Çoban köpeğiyle birlikte yuvalarına geri döndüler. Anne koyun yavrusunu çok merak etmiş ve onu gördüğünde o kadar mutlu olmuş ki. Hemen ona sarılmış, öpmüş, birbirine sarılmışlar. Yavru kuzu çok pişman olmuş. Anne kuzu da yavrusuna sarılmış. ''Yavrum seni çok merak ettim. Bir daha lütfen böyle uzaklara gitme, kaybolma. Çok şükür kavuştuk.'' demiş. Arkadaşları da yavru kuzuyu gördükleri için çok mutlu olmuşlar. Anne kuzu çoban köpeğine çok teşekkür etmiş. Çoban köpeği de ''Önemli değil, işimiz efendim.'' demiş ve hep birlikte gülmüşler. Burada da masal bitmiş. Masal keyfi.